Yani sanki tabakhaneye bok yetiştirir gibi oyun çıkartmışlar, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ı bildin ya. İlk bizden Buraya duydunuz, <gülüyor> evet. <mesela. gülüyor> evet. Ortalık fena kızışacak ben. öyle bir şey. Sen take two, take two'sun, ben yayın, Serdar da FIFA tamam mı? Evet. <gülüyor> Ortaya karışın, dördüncü bölümüne başlanmış geldiniz. <gülüyor> Bak burada kahvemizi almışız, oturuyoruz yani şu zamana kadar kimseyi öldürmedim arkadaşım. Vahid. <gülüyor> yani, yani. Ama az önceki cümleyi duyduğumuz iyi oldu. Ben şu ana kadar kimseyi öldürmedim diye. İçimizin yağları ödü gerçekten. Şurada bir şey olduk yani. Henüz falan değil. <gülüyor> gibi sonra Rockstar'ı da artık işe giremeyeceğimiz şirketler listesi <gülüyor> <alabilirsin>. Evet. <Şu gülüyor> Tamlayı raya e-pol yapmayalım lütfen. <gülüyor> ee, FIFA, EA Games ve Take-Two bir bara gitmişler. <gülüyor> evet. Sen tek tutsun, ben iyiyim. Tek tutsun tamam. Ee, ben de şifaım. Şifa. Ben <gülüyor> önceden FIFA'yı kullanıyorum. <gülüyor>